Şimdi hoşgeldiniz. Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, böyle bir birlikte biraz bir iki konu üzerinde konuşacağımız bu e, videoya hoş hoşgeldiniz. E, yakın zamanda kanalla, e, kanalın videolarının altında böyle bir üyelik butonu görebilirsiniz. Katıl butonu görebilirsiniz. Bu e, kanalda üyelikleri açtığım için oldu. Ee, i̇çinizden bazı ahbaplarımız soruyordu ee, nasıl destek olabiliriz diye abi neler yapabiliriz diye bir bağış butonu var mı bir şey var mı diye. Ben de açıkçası böyle bir bağış şeyi, yeri butonu falan vermedim istemedim. Ee, ama YouTube e, bize böyle bir özellik getirmiş. Türkiye'ye de böyle bir özellik getirmiş. Şurada zaten vardı bu. İlk başta pek sıcak bakmamıştım ama e, sonradan tamam dedim bir deneyelim ne olacak. Ee, şimdi şöyle şeyler var katıl butonunda ee, Twitch'teki subscription sistemi gibi Twitch'teki abonelik sistemi gibi YouTube'un aboneliklerinden farklı olarak bazıları üyelere özel video yapıyor ee, bazıları canlı yayın yapıyor üyelere özel bazıları canlı yayın yapıp okey canlı yayında çete sadece üyeler katılabilir falan filan diyor veya ee, farklı farklı şeyler var işte ben çok şey olsun istemiyorum açıkçası. Ee, Üyeler ve aboneler arasında böyle bir ayrım istemiyorum. Muazzam bir ayrım istemiyorum. Ama aynı zamanda da e, kanala üye olan ahbaplarımızın üye olduktan sonra katıldıktan sonra e, Okey şimdi ben bunu boşuna mı yaptım ne olacak şimdi fan demesin de istemiyorum. Çok boşa gitsin de istemiyorum. Ha, o yüzden şeyi ekledik işte bir rozet var şu an kanalın bir rozetini şey yaptık koyduk. Emote koyduk emotikon koyduk e, emoji. Nuka Cola var, Sunset Sarsaparilla var. Taraf belirtmek istersiniz. Nuka Cola'yı mı seviyorsunuz? Sunset Sarsaparilla'yı mı seviyorsunuz? Veya Jenkovuz ve e, Bay Higgs arasındaki mücadelede seçtiğiniz tarafı da e, şey yapabilirsiniz. Yine modlar kullanarak e, gösterebilirsiniz. E, daha farklı modlar da olabilir. Bunun için e, önerilere açım. Her türlü önerilerinizi açım. E, yorumlarda lütfen Herhangi bir düşüncenizi belirtmekten kaçınmayın bu konuda. Nasıl emotlu olabilir, neler olabilir veya herhangi bir ayrım oluşturmadan nasıl şeyler getirebiliriz. Bu yeni gelen bir özellik YouTube'a yani 7 yıldır falan bu kanaldayım yani 7 yıldır YouTube'dayım. Ya ilk kez görüyorum böyle bir sistem. O yüzden ben de bir şey bilmiyorum. Böyle bir sistem var ve ne kadar güzel bir şey ki birlikte geliştirebileceğimiz bir sistem. Beraber bir yerlere varabiliriz, bazı şeylere varabiliriz. Aylık ücret şey olarak bu iyilik olarak 5 TL ve 15 TL. Yani özet geçmek gerekirse katıl butonuna tıklayarak kanala üye olabiliyorsunuz. Üye olduğunuz takdirde yorum yaptığınızda veya yayınlarda veya ilk gösterimlerde çete yazdığınızda isminizin yanında rozet görünüyor. Kanalın rozeti görünüyor. Bunun dışında kanalın emotesini kullanabiliyorsunuz. Ee, Sarsparila, Nukakola, Jenkos veya Higgs imontlarını daha fazlasına da açıyoruz. Önerilerini aç, önerilerinizi açıyoruz. Bu üyeler özel başka nasıl şeyler getirilebilir yine? Ee, Bunlara hep birlikte konuşabiliriz. Yeni yeni şeyler getirebiliriz. Evlere kapandık tabii ki. Evde evlere kapandık değil mi? Evlere kapandık. Evlere kapanalım lütfen. YouTube'da. Ee, daha fazla şey yapabiliyorum artık o kadar zamanım var en azından karantina kalkana kadar ki karantina kalktıktan sonra da YouTube'da aktif bir şekilde devam etmek istiyorum bir şekilde bir çözüm buluruz bir şeyler yaparız. Ee, ama evet evdeyim video çekecek zamanım var o yüzden her gün video çekmeye çalışıyorum. Ee, e tabi ki çok uzun bir süre sonra kanala geri döndüm o yüzden videoların performansı çok iyi olmayabilir görüntülenmeler çok iyi olmayabilir bu benim için bir sıkıntı değil. Açıkçası ben sadece e, kendimi nasıl geliştirebileceğime bakıyorum. Gerçekten hani neler eksik neler fazla bunlara bakıyorum. Bu konuda da lütfen abone olan bu konuda da lütfen herhangi bir şey yazmaktan çekinmeyin yorumlara. Abi şunları şunları yapabilirsin şöyle şeyler olabilir gibi gibisinden. Çünkü dediğim gibi e, videoların kalitesini herhangi bir şekilde artırmak için elimde gelen her şeyi yapıyorum. Ve e, daha fazla şey de yapacağım bir şeyler önermekten çekinmeyin yorumlarda. Ama şöyle bir gerçek de var. E, tabii ki gizem videosu bekliyorsunuz. Çok doğal, çok normal. Gizem videolarını yapmanın hmm. muazzam bir zaman ve muazzam bir enerji istediğini e, biliyorsunuzdur. Umarım bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz. Çünkü öncekiler de halihazırda hali hazırda yapması çok zor e, videolardı. Şu ankiler öyle değil. Daha da artık şey daha da e, zor. Ama yapılacak yani. Şey değil. Sıkıntı değil. Çünkü benim yapım böyle. Benim... Doğan böyle. Ama ne zaman gelir dediğim gibi. O çok net bir cevap vermem bu konuda. Yani gelecek hafta da gelebilir, Bir ay sonra da gelebilir, İki ay sonra da gelirdi. Sizi merak ediyorum mesela. Siz neler yapıyorsunuz acaba evde? Neler, nasıl videolar izliyorsunuz? Nasıl gidiyor? Veya dizi izliyorsunuz? Neleri izliyorsunuz? Oyun oynuyorsanız? Neleri oynuyorsunuz? Kitap okuyorsanız? Ki okuyorsunuz değil mi? Kitap okuyorsunuz. Ee, kitap okuyorsanız nasıl kitapları okuyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? buna gerçekten çok merak ediyorum. Onlar da yazın. Kesinlikle okumak istediğim şeyler, öğrenmek istediğim şeyler veya müzik dinliyorsanız falan veya bir şeyler üretmeye çalışıyorsanız ne bileyim belki bir şeyler yazıyorsunuzdur veya bir şeyler çiziyorsunuzdur. Bunlar çok merak ediyorum yani. Boşluklar iyi değil, insan sağlığına çok iyi değil. Ve video yapmak, bir şekilde YouTube'da bir şeyleri takip etmek, ee, kanalda işte kanala bir amaç vermek, videoların bir amacı olması, yeni getirmek istediğim seriler, hala devam eden seriler falan bunlarla uğraşmak da bana iyi geliyor, bayağı iyi geliyor. Bir amaç veriyor bana. Bir uğraş veriyor. Güzel oluyor. İzlediğim diziler vardı. Bittiler. Bazıları bozdu. Yakın zamanda 12 Kızgın Adamı falan izledim. kulaklık Vörük falan izledim. Baya güzel filmlerdi. Böyle kitap falan okuyorum. Bilim kurguya baya sardım. Zaten karantinadan önce 3-4 tane bilim kurgu kitabı almıştım. Onun dışında yine 3-4 tane daha sipariş ettim. Onlar da geldi. Şu an evde baya kitap var. Onları bir okuyacağım. Elden geçireceğim. O yüzden kitap önerilerinize de açayım. Dediğim gibi şeylere çok takılmayın. İşte abi şu video, serisi seri çok izlenmiyor. Yani çok şey olmuyor. Acaba ne olacak falan filan. Ya en kötü bir yerde bırakılan serilerin yerine başkaları gel gelecek. Yeni seriler gelmeye devam edecek. Aklımda yeni yeni şeyler var. Ha şey de güzel olabilir. Şey de söyleyin. Ya, hangi oyunlar gelebilir? Hangi oyunların gelmesini isterseniz? Ya belki Warland serilerden hangilerini takip ediyorsunuz? Neden falan? Bunları da şey yapabilirsiniz. Oğlum şehrin atmosferi şeyi çok güzel ya, o metropol havasını şeyi iyi yansıtıyor ya. Bir de bilmiyorum GTA 4'te, Liberty City'de bir, bir, bir resmiyet havası var. Ya videonun sonunda bir özet geçmek gerekirse. Arkadaşlar e, aşağıda bir katıl butonu var, üyelik sistemi açıldı, e, onun için var bu katıl, katıl butonu. E, ayda 5 veya 15 TL'ye e, üye olabiliyorsunuz kanalda, üye olduğunuz takdirde e, isminizin yanında bir e, kanalın rozeti görünebiliyor. Ee, Rozette ek olarak dört e, tane Emote kullanabiliyorsunuz. Sunset, Sarsaparilla, Nuka Cola, Jencos ve Higgs e, tarafınızı bu şekilde belirtebiliyorsunuz bu mücadelede. Karantina günleri hafif bir bunaltıcı sıkıcı içebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes aynı şekilde hissediyor. E, Kendinizi oy alacak bir şeyler bulun, bir şeyler üretmeye çalışın. Ben video yapıyorum. Çok iyi geliyor. Videolar devam edecek. Bundan sonra da şey olacak yani karantinadan sonra da devam edecek. Siz de bir şeyler yapın. Belki siz de video çekebilirsiniz veya bir şeyler yazabilirsiniz, bir şeyler çizebilirsiniz. Bir şeyler üretmeye çalışın. Model yapabilirsiniz. Bir şeyler tüketmeye de çalışın. Sürekli bir şeyler tüketmeyin ama sürekli tüketimde olmak hoş bir şey olmayabiliyor bir süre sonra Öyle yani. Ama izlediğiniz, tükettiğiniz şeyleri yazın. Öğrenmek istiyorum hakikaten. Neler izliyorsunuz, neler okuyorsunuz, neler dinliyorsunuz, oynuyorsunuz beni meraklandırıyor. Vee! İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Keyifli bir sohbet olduysa en azından ee, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı videolara unutmayın. Ee, daha fazlası için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.